Bize hangi ifadenin büyük olduğu soruluyor. 5'in karesi artı 3'ün karesi ya da 3 üzeri 5'in karesi. Evet, hadi problemi çözelim. Birinci yapalım. 5'in karesi artı 3 üzeri 5. evet 5'in karesi artı 3 üzeri 5. Peki 5'in karesi nedir? 5'in karesi 5'in 5 5'te çarpımı ile çarpımıyla aynı şeydir. Herkesin sonucu da 25'tir, yani 25. Peki, 3 üzeri 5 kaçtır? 3 üzeri 5 şu demektir. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'e eşittir. Peki, sonuç ne olacak? Ne olacak bakalım. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27'yi 3 ile çarparsak 81. 81 kere 3, 243. Ve 5'in karesi 25 ile 243'ü toplarsak, kafamızda yapabiliriz bunu. 268'dir. Evet, bu bizim ilk ifademiz. Şimdi 3 üzeri 5'in karesi kaç ona bakalım. Evet biz çoktan 3 üzeri 5'in 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu biliyorduk değil mi? Sonuç 243 idi. Yani buradaki ifade 243'e eşit. Ve biz bunun komple karesini alacağız. Bu da 243'ün karesine eşit. Şimdi onlar sadece hangi ifadenin daha büyük olduğunu bilmek istiyorlar, değil mi? Soru bize sadece bunu soruyordu. Yani bizim aklımızda çoktan parçalar yerine oturmaya başladı. İlk ifade 268'e eşit, ikinci ifade 268'den biraz daha küçük. Ama o sayının karesi var. Yani 243 kere 243. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi sayı 268'den çok daha büyüktür. Yani siz bu noktada bu sayı ondan daha büyük dersiniz ve konu kapanır. Evet ama henüz kesin olan sayıyı bilmiyoruz. Ama onlar sadece hangi ifadenin daha büyük olduğunu bilmek istiyorlarsa kesinlikle bu ifade daha büyüktür deriz. Ama eğer siz yani meraktan o sayının kaç ettiğini bulmak isterseniz problemi çözebiliriz. Mesela 243 ile 243'ü çarpalım sonucu bulacağız. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3'ü 2 ile çarparsak 6 eder. 1, 50 var. 1, 7 eder. Şu aşağı bir 0 koyalım. Evet, 4 kere 3, 12. Bunu farklı bir renkte yapayım ki kafamız karışmasın. 4 ile 4'ü çarparsak 16 eder. 1 ile toplarsak 17. Buraya 1 koyduk. 4 ile 2'yi çarparsak 8 eder. 1 ile toplarsak 9 çıkar. Evet buradaki son sırayı da yapalım. İkilerimiz var. Buraya da sıfırlar koyalım. Evet 2 ile 3'ü çarptık. 6, 2 kere 4, 8. 2 ile 2'yi çarparsak 4 elde ederiz. Evet şimdi hepsini toplayalım. Bakalım ne bulduk. Orada sadece 9 var. 2 artı 2, 4. 7 ile 7'yi toplarsak 14. 6 daha 20. 2 ile 9'u topladık 11. 8 daha ekle. 19, 1 ile 4'ü topladık 5. Evet, sonuç olarak biz 268'den açık bir şekilde büyük olan 59.049 sayısını bulduk. Evet, buradaki sayı 59.049'dur.